Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda hepimiz koronavirüsten korunmaya çalışıyoruz. Bunu sağlayabilmek için bağışıklık sistemimiz güçlü olmalı. Güçlü bir bağışıklık sisteminin 5 önemli maddesi vardır. Birincisi ideal kilomuza ulaşmış olmak. İkincisi taze sebze ve meyveleri akan su altında iyice yıkayarak düzenli olarak tüketmek. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmaya çalışmak. Bu ev içi egzersizler de olabilir. Bununla beraber gün içinde kaliteli miktarda protein almak. Proteinin en iyi kaynağının yumurta olduğunu unutmamızı tavsiye ederim. Ve yeterli miktarda su içmeyi unutmayın lütfen. İyi günler.